Vücudumuz glikozu gereğince işleyebiliyor mu? Bunu nasıl anlayacağız? Konusuna girelim biraz. Diyabetimiz var mı ya da olabilir mi? Ona da bakalım. Bu anlattıklarımı hepinizin tamamıyla doğru ya da tamamıyla yanlış diye düşünmenizi istemiyorum. Çünkü ben bir doktor değilim ve bu anlatacaklarım da bir tıbbi tavsiye değil. Benim buradaki amacım bu konuyu bir dereceye kadar sizinle sadece keşfetmek ve hepimizin bunları daha iyi anlamasını sağlamaya çalışmak. Evet, yemek yedikten sonra neler oluyor vücudumuzda bunu düşünelim. Bunun için buraya küçük bir grafik çizeceğim. Bu çizgiye, buradaki çizgiye saatler diyelim. Saatler diyelim. Sonra da dikey eksen üzerinde kandaki şekerin yoğunluğundan söz edeceğim. Yani kandaki şeker yoğunluğu bu çizgide. Şeker yok. Aslında buna glikoz yoğunluğu diyebilirsiniz. Çünkü kan şekeri derken kastettiğimiz şey glikozdur. Bu nedenle bu grafiğin üzerinde bazı noktalar çizeceğim. Dolayısıyla belki bu 50'dir. Bu arada 50, 50 derken birimimiz miligram bölü desilitre şeklinde olacak. Aslında şöyle diyeyim ki, bu videoda her şey miligram bölü desilitre ölçüsü ile alınacak. Gelecekteki videolarda bu birimi günlük terimlerle nasıl anlatacağımızdan da söz edeceğiz. Neyse, şimdi burası, tam şurası 50 diyelim. Burası da 100, buradakine de 150, 50'şer 50'şer ve buraya da 200 yazalım, güzel. Böylece normal bir insan için ne olacağını bir düşünelim. Şuraya birkaç tane saat yazıyorum. İşte saat, birinci saat, iki, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, tamam bu kadar yeterli olacaktır, güzel. Böylece normal bir insan uzun süredir hiçbir şey yememişse eğer, ki buna 8 saatten daha fazla diyelim, bu durumda o insanın açlık kan şekeri yaklaşık 80 mg bölü desilitre olacaktır, aşağı yukarı. Burada bir dağılım vardır ama ben size normal bir insana ne olabileceğini göstermek istiyorum sadece. Bu durumda desilitrede 80 mg, bu insanların kan şekeri işte tam buralarda olmalı diye umuyorum. Ve bazen bu açlık kan şekeri, bunun sabah olduğunu varsayıyoruz, belki de bu birinci saat yani sabah yedi yani bir süredir yemek yememişler. İşte bu açlık kan şekeri. Bu aynı zamanda bazen doktorunuzdan duyarsınız, ben eşimin söylediğini duydum mesela ama tahminen anlamını bilmiyordu. Ee, bazı doktorlar preprandial derler. Preprandial bu çok havalı bir sözdür ama sadece yemek öncesi anlamına gelir. Preprandialin tam anlamı, tam anlamı yemekten önce demektir yani. Yemekten sonra demek isterseniz de postprandial diyeceksiniz. Yemek yemek gibi çok basit bir konu için çok havalı bir söz açıkçası. Neyse konuyu çok dağıttık. Pekala diyelim ki ikinci saatte bu kişi kahvaltısını ediyor. Evet konuya geri dönelim. İkinci saatte bu kişi kahvaltısını ediyor. Yani o kişinin kahvaltı edeceği zaman burası. Şimdi bu normal bir insan. O insan kahvaltı ettiğinde kahvaltıda bazı karbonhidratlar alacak. Karbonhidratlar. Bunlar parçalanıp glikoza dönüşecekler. Ve glikoz da kan dolaşımına girecek. Bu yüzden bu insanların kan şekeri yükselecek. Yavaş yavaş yükselecek. Yapılan bazı çalışmaları okuyordum. Yaklaşık yemekten sonra 45 dakika içinde yükselir diyorlardı. Bu yüzden bakalım 45 dakika neresi bizim grafikte? 45 dakika işte burada. Belki de yaklaşık şuralara kadar çıkacak. Normal bir bireyde kan şekeri seviyesi aslında desilitrede 120 miligramın üstüne çıkmamalıdır. 120 miligram bölü desilitre, evet. Ve bildiğiniz gibi tüm bunların hepsi için kesinlikle istisnalar vardır. Biz burada doğrusu normal kahvaltıdan, normal bir kahvaltıdan ve normal bir insandan söz ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu insanlar çılgın bir şeyler yapıp yarım litre bal yemiyorlar. Umarım. Diyelim ki 120 şuralarda bir yerde olacak, evet grafiğimiz üzerinde 120 buraya geldi. Normal bir insan, diyabeti olmayan birinin bunun üzerine çıkma olasılığı pek yoktur. Ve gerçekten de yaklaşık 2 saat sonra oldukça normale yaklaşacaktır. Tekrar 100 mg bölü desilitrenin altına inecektir. Ve sonra 2 saatin de ötesine geçerseniz tekrar taban değerin yakınlarına gelir. Taban değer dediğimiz yani 80'e iner tekrar. Yani bir kez daha söylüyorum normal olan budur. Ve elbette günün birinde kan testini yaparsanız, kan testi yaparsanız ve desilitrede 85 mg gibi bir değer bulursanız korkmayın. Hala normalden çok uzaklaşmış değilsiniz. Tabii elbette ki insandan insana bazı farklılıklar vardır. Şimdi eğer bir insanın diyabeti varsa, eğer tip 1 diyabetse yeteri kadar insüline sahip değildir o insan. Glukozu gerçekten işleyebilmek için ya da eğer yeteri kadar insülini varsa fakat vücudu duyarlılığını kaybetmişse insülin işlenmeyecektir. Bu nedenle glukoz da işlenemeyecektir. Glukoz yoğunluğu değerlerinin arttığını göreceğiz bu insanlarda. O halde eğer günün birinde uyandığınızda 8 saatten daha fazla hiç yemek yememiş bir durumdayken eczaneden aldığınız minik glukoz monitörüyle parmağınızı deldiğinizde böyle bir şey yaparsanız, kan şekeri seviyenizin, diyelim ki, bunun 140 mg bölü desilitre olduğunu bulursanız, bu iyi bir belirtidir. Yani, ve hemen telaşa kapılmanıza gerek yok. Çeşitli testler yaptırmanız gerekir ve tabi cihazın bozuk olup olmadığından da emin olmanız gerekir. Ve kesinlikle bir doktora gitmeniz gerekir. Bir kez daha söylüyorum, buna herhangi bir tıbbi tavsiye olarak değerlendirmeyin. Bunun amacı bu değil. Bunun amacı, neyin olup bittiğini biraz anlamaktır. Yaşam şeklinizi benim size söylediğim hiçbir şeye dayanarak değiştirmeyin. Neyse, peki ancak eğer böyle bir şey başınıza gelirse, en azından o tek veri noktasından vücudunuzun şekeri gereği gibi işleyemediği anlaşılıyor. Çünkü vücudunuzun şekeri işlemek için, insülinin kan dolaşımınıza girmesi için ve glükozun içeri alınmasını sağlamak için ve normal seviyeye dönmek için 8 saatten daha fazla vakti vardı vücudunuzun fakat hala o buraya gelememiş. Bu nedenle yaptığınız test eğer böyle bir değer bulursanız, böyle bir değer çıkarsa biraz endişelenmeniz gerekebilir. Genel olarak eşik 120 ile 130 arasındadır. Yüksek ve orta seviyede eşikler de görmüştüm. Dolayısıyla açlık kan şekeriniz... Şuradaki bu çizgi civarındadır. Unutmayın açlık kan şekeri yemeğinizi yedikten sonraki değil, preprandial yani yemekten önceki değerdir. Yemekten önceki preprandial o güzel kelimeyi yine kullandım. Eğer bu değer tam şuradaki eşiğin üzerindeyse, o zaman kesinlikle en azından bir doktora görünmelisiniz ve diyabetinizin olup olmadığından emin olmalısınız. Elbette bu bir endişe nedeni olacaktır. Başka bir şey daha var. Yemekten sonra bu, şunun ötesine ani bir sıçrama yapar. 180'in üzerine çıkar diyebiliriz. Biliyorsunuz ki, bir kez daha söylüyorum, bunlar doktorların ve araştırmacıların buldukları eşiklerdir. Şöyle derler, bu sizin glukozu gereği gibi işleyemediğinizin iyi bir göstergesidir. Bu yüzden 180, 180 şurada, yukarıda, bu iri bürü çizgiyi çiziyorum. Çünkü bu bir çeşit dağılım. Bildiğiniz gibi, eğer kan şekeriniz 124 ise güvendesiniz. Ama birdenbire 125 çıkarsa diabetiniz verir diye bir şey yok. Bildiğiniz gibi bunlar birbirinden o kadar da farklı değiller. 124 ile 125 arasında büyük bir fark yok. Ama doktorlar da bazı eşikler oluşturmak zorundadırlar. Yani sanırım sadece bir eşiğin olması için oluşturuyorlar. Yani eğer kan şekeriniz yemek yedikten sonra 200'ün falan üstüne çıkarsa bir kez daha söylüyorum bu endişelenmeniz için bir neden olacaktır. Genelde eğer bir insanın glukozu gereği gibi işleyemediği için diyabeti varsa kan şekeri şöyle görünebilir. Aslında belki bunların açlık kan şekeri 125-130 civarında oynayabilir. Daha sonra yemek yerler, bu da değeri yükseltebilir. Belli ki bu insanlar glukozun bir kısmını işleyebiliyor yoksa ölebilirler. Ancak glikoz burada gereği gibi işlenmiyor. Bir kısmını işleyebiliyorlar ama gereği gibi işlenmiyor. Bu yüzden glikoz seviyeleri inmesi gerektiği kadar aşağıya inmiyor. Belki biraz glikoz kandan alınıyor olabilir. Tabii ki bu insanlar yaşıyorlar. Yani hücreler bir şeyleri metabolize ediyor. Ama bu asla normal olan 80'e inmez. 120 dağılımı gibi bir yerlere doğru inerek yerleşebilir. Ki bu da endişe nedeni olabilir, endişelenmeye sebep olabilir. Ve genelde eğer burada bir yerdeyseniz, eğer açlık durumunda 100'ün üzerindeyseniz bu bir endişelenme sebebidir. Belki de yaşam şeklinizi düzeltmeniz gerekir. Ve eğer yemekten sonra 120-130'un üstündeyseniz, bir kez daha söylüyorum. Bu bir miktar daha endişelenmeniz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü diyabet başlangıcı olabilirsiniz ya da diyabet riski sizin için artıyor olabilir. Bu durumda kan şekeri böyle olan biri muhtemelen diabetik olabilir. Ve eğer bir insanın kan şekeri böyleyse biraz endişelenmelidir. Bir kez daha söylüyorum. Ben doktor değilim. Bu söylediklerimin hiçbirini bir doktor tavsiyesi olarak almayın. Gerçekten bu sadece her şeyi biraz daha iyi anlayabilmeniz için gösterdiğimiz bir çabadır. O kadar.